Patron. Efendim ne oldu la Patron kötü bir şey olmuş ne olmuş la Abi öldürmüşler Siz Ne işe yararsınız lan Siz ne işe yararsınız gerizekalıyorlar sen, sen sen sen sen ne işe yararsın He sen sen ne işe yararsın Siz siz Ne işe yararsınız amana Ne işe yararsınız amana koy Ne işe yararsınız amana koy Ne işe yararsınız Ne yaşarsınız lan Hayda. Odun kırıldı ya Ulan Ama bunlar be nasıl bir şey ya Yemin ediyorum tahtanın içinden geçiyor Vallahi bak lan tahta gitti be Haydee Neyse yani Neyse neyse benim param çok Gerizekalı Mal var Aptal Aptal Gerizekalı Bunlar Mal olanlar Gerizekalı besiller mallar beynninize sıçm sizin neresila Burası senin rüyan saat. Benim burada ne işim var? Burası nasıl bir rüya lan? <gülüyor> <gülüyor> Bu rüya çok tuhaf bir rüya olacak. Her neyse sen şimdi me şu merdivenlerden yukarı çık. Bir tane sandık var. O sandığın içinde bir vagon var. Ondan sonra da git o vagona bin. Sen kimsin la? Allah için bunu öğrenip ne yapacaksın la sen benim bir dediğimi yapsan la tamam la çıkalım ne olacak la ne oluyor la burda bir sürü kan var çıkmıyor bunlar ya niye çıkmıyor anasını satayım burda bir şey yazıyor bu kan çıkmayacak ne oluyor nasıl bir ya oluyor, satayım Burada da kan var buralarda bir sürü kan var an sen ne ara geldin buraya <gülüyor> rüyanın azizliği diyelim lan sen bu dünyaya mutsuz olmak için gelmişsin besat senin sen mutlu olmayı hak etmiyorsun sen hep hayatım boyunca, hep mutsuz yaşadım. Evlendin, karın öldü. Kızın öldü. Karının karnındaki bebek öldü. Yapma. Yapma. Yapma. Bu konu çıkmıyor saat. bu konu çıkmıyor. Bütün sevdiklerini kaybedeceksin. Sen bu dünyaya mutsuz olmak için gelmişsin. Yapma, yapma kapat şişlesin. Ben kapatsam da zihinler asla çıkmayacak biliyorum biliyorum yapma bak benim burada canımı alama ses yap ne olur <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Yap>. ne oldu <gülüyor> Bir bebeğin ağlamasından Rahatsız mı oldun? Ben bir bebeğin ağlamasından rahatsız olacak kadar Uruspu çocuğu biri değilim lan Uruspu çocuğu biri değilim Onları koruyamadığım için Koruyamadım onları Koruyamadım Kimseyi koruyamadım Keşke ben ölseydim lan Keşke ben ölseydim <gülüyor> <gülüyor> Keşke ben ölseydim de Onlar yaşasaydı be <gülüyor> Merak etme Onun da zamanı gelecek saat Güçün mezar taşına baksana be Ne var lan o mezar taşında Besat değil Allah rahmet edersin Allah rahmet edersin Yapacak bir şey yok İyi adamdım ama Hep mutsuz yaşadı bir günün bile mutlu bir şekilde geçmedi ah ha. hayatında iki kere evlendin ha bir tane karını deli ettin bir tanesini de sıktılar vurdular öldü karnındaki bebekle beraber öldürdüler Tekin sattı Annen sattı Bütün arkadaşların sattı seni Tabi Bu yakın dostların hariç Gerçek dostların buymuş Gerçek dostların buymuş Aslında Rüyana Girmek istemiyordum ama Bunu sana söylemek istedim Bu kan çıkmıyor Behzat Bu kan çıkmıyor Anladın mı beni Bu kan çıkmıyor <gülüyor> çıkmıyor ve saat bu kan çıkmıyor çıkmak bilmiyor <Gülüyor>